Bu eşitliği çözmemiz isteniyor ve bize verilen eşitlik 8 bölü 36 eşittir 10 bölü kaç? 10 bölü soru işareti, evet. Bunu çözmenin birkaç yolu var ve birazdan hepsini göreceğiz. Bu iki kesir birbirine denk olmalı, yani paya ne olmuşsa paydaya da aynısı olmalı. Peki, o zaman 8'i ne ile çarparsak 10 elde ederiz? Evet, 8'i 10 bölü 8 ile çarparsanız yani 10 bölü 8 ile çarpacağız. Bu da 8 çarpı, 10 bölü 8 eşittir 10 olur. Evet. 10 bölü 8'in 5 bölü 4'e denk olduğunu biliyoruz. 8 ile 5 bölü 4'ü çarpınca 10 elde ediyoruz yine. Eğer denk bir kesir elde etmek için payı başka bir sayı ile çarptıysak aynısını paydaya da yapmalıyız. Bu örnek için 5 bölü 4 ile çarpacağız. Yani n eşittir 36 çarpı 5 bölü 4 diyebiliriz. 36 bölü 4'ün 9 olduğunu biliyoruz. O zaman hem payı hem de paydayı 4'e bölebiliriz. Payı 4'e bölersek, 9 çarpı 5, paydayı 4'e böldüğümüzde ise 1 elde ederiz. Geriye 9 çarpı 5 eşittir 45 kaldı. Bu ilk yoldu. 8 bölü 36 eşittir 10 bölü 45'miş. Başka bir yol ise, Paydayı elde etmek için 8'i ne ile çarpmalıyız? 36 8'den kaç kat fazladır? Sadece 36'yı 8'e bölmemiz gerekiyor. 36 bölü 8 eşittir. 4 evet, 4 bu iki sayının en büyük ortak böleni. Bu kesir 9 bölü 2'ye denk. Yani eğer payı 9 bölü 2 ile çarparsanız paydayı elde edersiniz. Tabi ki burada da aynı işlemi yapmalıyız. Eğer, 36, 8'in 9 bölü 2 katı ise, bunu yazalım. 8 çarpı 9 bölü 2 eşittir 36. Evet, bu yolla paya bakarak paydayı buluyoruz. Sonrasında da buradaki paydayı buluyoruz. Eğer aynı kesri istiyorsak, yine 9 bölü 2 ile çarpacağız. Yani, 10 çarpı 9 bölü 2 eşittir n. Bizim sorumuzun cevabı olacak. 10 çarpı 9 bölü 2, 10 çarpı 9 bölü 2. Payı ve paydayı 2'ye böl. Elimizde 5 çarpı 9 bölü 1, yani 5 çarpı 9 çıkacak. Ee, o da 45'e eşittir, yani cevabımıza. Bir kere daha aynı cevaba ulaştık. Bazen böyle bir soruyla karşılaştığınızda içler dışlar çarpımı yapsana diyebilirsiniz. Evet, içler dışlar çarpımı yapılabilir. Ve size şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. Bazen en kısa yol içler dışlar çarpımıdır. Ama ilk seferde bu yolu göstermeyi sevmiyorum. Çünkü bu, bu işlem ezbere yapılıyor. Mantığını kavrayamıyorsunuz ee, ve biraz da cebir gerektiriyor bu yol. Tabii ki size cebiri de öğreteceğim. Ama eğer anlamazsanız ve bir şey ifade etmese bile şu anda bunu sorun etmenize gerek yok. Evet şimdi elimizde 8 bölü 36 eşittir 10 bölü n var. Evet. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradaki pay çarpı buradaki payda şuna eşit olacak. Yani, 8 çarpı n'e eşit olacak. Buradaki paydaya eşit olacak. Farklı bir renkte yapacağım bunu. Evet, buradaki payda çarpı buradaki pay. İçler dışlar çarpımı budur. Yani, bu 36 çarpı 10'a eşit olacak. Veya, diyebilirsiniz ki, klasik renkte yapayım da bunu da Aa, ve 8 n eşittir 360 diyebilirsiniz. Ve burada, neyin 8 katı 360'a eşit olur? Sorumuz bu. Bunu anlamak için, 360'ı 8'e bölün ve böldüğümüzde, ki burada biraz cebir bilgisi gerekiyor, eşitliğin iki tarafını da 8'e bölüyoruz. Ve sonuç olarak, n eşittir 360 bölü 8 elde ediyoruz. Bununla çok fazla cebirsel düşünmeden yapabilirsiniz. Neyin 8 katı 360 diyoruz? Cevap, 360 bölü 8. Eğer 8 çarpı soru işareti eşittir 360 yazsaydım, soru işareti ne olacaktı? 360 bölü 8 olacaktı. Peki, eğer bunları çarparsam, bu ikisi birbirine götürecek ve geriye 360 kalacak. Bu yüzden 360 bölü 8 demiştik. Ancak asıl cevap bulmak için bu bölme işlemini yapmamız gerekiyor. Yani diğer bir deyiş de sadeleştirilmiş halde. 36'da 8, 4 kere var, 4 kere 8, 32, kalan 4, 0'a aşağı atıyoruz. 40'da 8, 5 defa var, 5 kere 8, 40, evet. Bir kalan olmadığına göre bölme işlemi bitti. Bir kere daha, 45 eşittir n elde ediyoruz. Şimdi göstereceğim son yol biraz cebir bilgisi gerektiriyor. Eğer bundan önceki yolların herhangi biri işe yaradıysa zaten sorun yok ama yine de size cebiri göstermek istiyorum. Çünkü içler dışlar çarpımı çok etkileyici bir yol değil. Cebir kullanarak aynı sonuca ulaşacağız. Eğer zorlanırsanız izlemeyi bırakabilirsiniz. Orantıyı bir daha yazalım. Evet, 8 bölü 36 eşittir 10 bölü Buradaki n. Buradaki n'yi bulmak istiyoruz. En kolay yol iki tarafı da çarpmak. Sağ taraf, sol tarafa eşit. Dolayısıyla, ikisini de aynı şeyle çarparsak, eşitlik bozulmamış olur. İkisini de n ile çarpıyoruz. Sağda n'ler birbirine götürüyor. ise 8 bölü 36 çarpı n eşittir 10 elde ediyoruz. Eğer n'yi arıyorsak, n'yi yalnız bırakmalıyız. E, n'yi yalnız bırakmalıyız. O yüzden sol tarafı 36. Farklı bir renk alayım burada. Bu tarafı 36, evet 8 ile çarpacağız. Çünkü eğer bunları çarparsanız, geriye 1 çarpı n kalır. Ama eşitliği korumak için bu işlemi sağ taraf için de yapmalıyız. Yani 36 bölü 8' ile çarpmalıyız. Bunlar birbirine götürür ve geriye n eşittir 10 çarpı 36 eşittir 360 bölü 8 kalır. Dikkat ederseniz, içler dışlar çarpımıyla aynı sonuca ulaştık. Yani içler dışlar çarpımıyla 2 adımda çözüyorsunuz. Bu yolla fazladan bir adım daha yapılıyor. İki tarafı da n ile çarpıyorsunuz ve 8 n elde ediyorsunuz. Sonra iki tarafı da 36 ile çarpıyorsunuz ve böylece 36 çarpı 10 elde ediyorsunuz. Ama son olarak sadeleştirdiğinizde aynı cevabı buluyorsunuz. Bütün bunlar bu orantıyı çözmenin farklı yolları. Muhtemelen en açık ve en kolay olan yol, paydayı elde etmek için payı kaçla çarpmak gerektiğini zihninizden bulup öbür tarafın payını o sayıyla çarparak yapmak veya içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz.